Bugün 16 Ekim 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Güne kova burcunda boşlukta başlayan ay, sabah 5.21'de balık burcuna geçecek. Dolunaya doğru ilerleyen ayın üzerimizdeki etkisi artabilir. Ruhsal ve sanatsal kavramlara ilgimiz artabilir. Çevremizdeki kişilere daha hassas ve duyarlı yaklaşabiliriz. Terazi burcundaki Mars ile balık burcundaki Neptün arasında etkili olacak gergin açı, gün içinde harekete geçerken duygularımızın etkisinde kalabileceğimizi işaret ediyor. Kararsızlıklar ve belirsizlikler de hissedebiliriz. Fiziksel olarak daha hassas olabilir, dalgınlık ve dikkatsizliklerden zarar görebiliriz. Beslenme ve uyku düzenimize de özen göstermeye çalışalım. Akşam saatlerinde balık burcundaki ay, yay burcundaki venüse dik açı yapacak. Ruh halimiz daha değişken olabilir. İlişkilerde duygusal ve maddi beklentilerimiz artarken memnuniyetsizlikler de oluşabilir. Aşırı idealist ve hayalperest davranışlardan uzak durup dengeli ve rasyonel olmaya çalışalım. Balık burcundaki ay ile terazi burcunda gerileyen Merkür arasında oluşacak gergin açıda çevremizle iletişimde aksaklıklara ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Kendimizi doğru ifade etmekte zorlanabiliriz. Geçmişe ait bazı düşünce ve duyguların zihnimizdeki etkisi artabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.